Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar temmuz 2019 astrolojik gündemi siz sevgili yengeçler için neler hazırlıyor bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Evet e, sevgili yengeçler e, bu ay e, sizin için ekstra önem arz ediyor zira biliyorsunuz e, kuzey ay düğümü burcunuza yerleşmiş durumda ve güney ay düğümü tam karşınızda 7. evinizde. Dolayısıyla e, ocak ayından sonra İlk e, tutulma e, gündemini yeniden yaşıyor olacağız ve Temmuz ayında bir güneş tutulması burcunuzda ve aynı zamanda 7. elinizde yani oğlak burcunda bir ay tutulması e, özellikle bu ay hem güneşi hem yükseleni hem ay burcuyla geç olanları ekstra etkiliyor olacaktır. Özellikle derecelerinden bahsedeceğim bu derecelere yakın. Ee, yükseleni veyahut güneşi ayı olanlar daha çok etkilenecektir. Ee, videonun başında e, öncelikle genel hatlarıyla Temmuz ayını ele alacağım. Daha sonra tutulmalardan bahsedeceğim ve eğer e, fırsatım olursa ayrıca başka bir videodan bu tutulmalardan bahsetmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü oldukça önemli. Ocak ayından bu yana gelen gündemimizi yeniden değiştirecek ve yıl sonuna kadar meşgul olacağımız gündemleri yeniden ortaya çıkaracak bir döngü esasında bu tutulmalar döngüsü. Şimdi dilerseniz Temmuz ayının başına itibaren gündemlere bakalım. 2 Temmuz'da hemen Mars'ın Aslan burcunda da transite başladığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Mars e, Temmuz ayının başından itibaren ikinci evinizde e, yer alacak. Yani e, daha çok artık kazançlar kazanma güdüsüyle daha çok dolu olacaksınız. Kazançlarınızı artırmaya yönelik projeler, işler, iş teklifleri, atılımlar, girişimler gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Daha cesur olacaksınız. Kazançlarınızı e, daha çok nasıl yoğunlaştırırım? Mücadeleniz, e, savaşınız bu yönde olacak Mars Aslan Transiti boyunca. Ve e, aynı gün e, akşam saatlerinde Burcu uzun 10 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Bunun etkilerinden videonun sonunda bahsedeceğim. 3 Temmuz'da ise Venüs burcunuza geçiş yapıyor sevgili yengeçler ve artık Kendinizi daha güzel hissedeceğiniz, daha alımlı, daha pozitif hissedeceğiniz ve karşı tarafa da kendinizi daha rahat, sıcakkanlı bir şekilde gösterebileceğiniz bir etkidir bu. Venüsün birinci elinizde olması oldukça güzel bir etkileşimdir. Dediğim gibi kişisel bakımınız, estetik operasyonlar adına da değerlendirilebilir bir transittir. 4 Temmuz günü ise Satürn'e Kuzey Erdüğüm arasında bir karşıtlık ve aynı zamanda Satürn e, Güney Erdüğüm'ün kavuşumu. 17 derece e, oğlak ve 17 derece yengeç burcu. Yani burcunuzda. E, birinci eviniz ve yedinci eviniz etkileniyor olacak bu etkileşimden. Burcu kuzey ay düğümü burcunuzun 17 derecesinde bulunduğu için. Özellikle yükselenine güneşi ayı 17 derece civarında olan yengeçler daha çok etkileneceklerdir. E, burada ilişkiler alanında bir zorluk ortağınızla, eşinizle, partnerinizle, bir sıkıntı, bir kendini ifade edememek, tam olarak kendini açamamak gibi bir zorluk yaşama ihtimaliniz söz konusudur. Bu biraz sizin kadersel olarak biraz daha kendinize yönelmeniz gerektiğini, biraz daha kendi yeteneklerinize, kendi başınalığa güvenmeniz gerektiğini yani karşınızdaki ilişkiye ortağı değil de daha çok kendinize güvenmeniz gerektiğini gösterecek bazı temaları ön plana çıkarabilir sevgili yengeçler ki gördüğünüz gibi Temmuz ayı çok hızlı bir gündemle başlıyor. 2 Temmuz, 3 Temmuz, 4 Temmuz her gün hemen hemen önemli gezegenlerin transitleri var. Dolayısıyla Temmuz ayına biraz hızlı giriş yapıyoruz diyebilirim. 8 Temmuz'da ise Merkür retro harekete başlıyor. Aslan Burcu'na Burcu'nuzdan. Şimdi Mars Aslan Burcu'na e, yani ikinci elinize e, geçmişti. Merkür'de ikinci elinizde çok özür dilerim biraz önceki cümlemden ötürü. E, burada özellikle parasal meselelerde yeni bir takım anlaşmalar, yeni bir takım girişimler gerçekleştirecekseniz 8 Temmuz'a kadar e, gerçekleştirirseniz daha doğru olur. Ancak daha evvelden planladığınız imza aşamasında kalan bazı projeler varsa Merkür Retrosu'nu değerlendirebilirsiniz. Ancak yeni imzalar yeni kararlar adına özellikle maddi konularda desteklenmiyorsunuz. Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemeniz daha doğru olacaktır. Mars burada size ekstra heyecan ekstra cesaret ekstra girişim isteği getirecektir. Ancak Merkür Retro olduğunu lütfen bu süreçte unutmayın sevgili yengeçler. 9 Temmuz'da ise Merkür Mars e, yine ikinci elinizde kavuşuyor. Bu ne demek? E, yine parasal konularda e, hemen bir şeyleri çözmek istiyorsunuz. Sanki hemen bir iş başvurusunda bulunmak istiyorsunuz. Çok fazla bu konuya güdülürsünüz. Yani bu alanda hızlıca bir şeyler yapmak istiyor gibisiniz. Ancak Merkür retro olduğu için hele ki gölgeli günlerinde olduğu için ilk zamanları daha çok etkilidir. Burada Mars'ın getirdiği aceleyle çok da fazla düşünmeden hareket etmemenizde fayda görüyorum. Çünkü burada agresif çıkışlar yapabilirsiniz. Bu etkileşim zihinsel olarak çok aktif olduğunuzu, çok girişken olduğunuzu, çok cesur olduğunuzu, yeri geldiğinde agresif olduğunuzu gösteriyor. Özellikle 9 Temmuz gününe dikkat edin sevgili yengeçler. Ve zaten 9 Temmuz'un akşamında Güneş ve Satürn arasında yine bir gerilimden çalıştıracaktır. İkili ilişkiler Ortaklıklar. Bu ay özellikle ortaklı bir iş, parasal bir takım meselelerle alakalı bir boşanma, bir evlilik, bir nikah tarih alımı gibi konularda ekstra dikkatli olmanız gerekmekte. Çünkü hem ilişkiler alanında hem de maddi alanlarda oldukça gezegen etkileşimleri söz konusu. Evet 11 Temmuz akşam saatlerine kadar güzel bir etkileşim içinde. Burada özellikle... Ee, hayallerinize yönelik e, bazı girişimler gerçekleştirebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz. Bir uzak hedeflerinizi gerçekleştirmek adına oldukça e, güzel bir gün. Ama akşam saatlerinde Mars ile Uranüs arasında yine maddi konular, özgüveninizle alakalı konularda e, biraz sarsılabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. 11 Temmuz günü de enerjisi yoğun günlerden. Birisi ve son olarak 14 Temmuz gününe dikkat etmenizi yine tavsiye edeceğim. Yine ikili ilişkiler alanından bazı zorluklar alıyorsunuz. Bazı egonuza devreye sokarak kararlar sürecine girebilirsiniz. Burada partnerinizle alakalı bir konu, ortağınızla alakalı bir konu, sizle alakası olmayan ikili ilişkilerinizle alakalı olan konular bazı dönüşümlere bazı kararlara sevk edebilir sizlere. Ve e, 17 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir tutulma meydana geliyor ay tutulması ve Oğlak Burcu'nun 23-24 derecelerinde gerçekleşecek bu tutulma. Sizin yedineceğinizde bunun etkilerine de yeni videonun sonunda değineceğim. E, aynı gün içerisinde venüs ve satın arasında bir karşıtlık var. Yani 17 Temmuz günü biraz zorlayıcı enerjiler hakim. Özellikle ikili ilişkilere dikkat etmekte fayda var sevgili yengeçler. Çünkü biliyorsunuz Venüs burcunuzda ve aynı zamanda evliliklerin, ortaklıkların, ikili ilişkilerin gezegeni ve karşı taraftan yani 7. yerinizden gerçekten zaman zaman sert açılar alıyor olacaksınız ki zaten Temmuz ayı videonun başında da söylediğim gibi kadersel olarak çok başka gündemlere siz taşıyacak bir ay. Ama burada özellikle haritasında orta derecelerde gezegeni bulunanlar etkilenecektir. Yani örnek veriyorum. Haziran'ın e, 20'sin 20 kisse 23'ünde doğan yengeçler veya e, Temmuz'un e, ortalarında doğan yengeçler değil de Haziran'ın sonu Temmuz'un e, ortasına kadar ki süreç, Temmuz'un başı süreci veya aynı şekilde yükselen derecesi e, yükselen derece 0 ile 10 ila arasında değil de 10 ila 20 derece arasında olanlar daha çok etkilenecekler. Tabii bu e, ince e, nüansı da unutmamakta fayda var. 18 Temmuz günü oldukça ilginç bir gün yine bugünü özellikle e, hatırlatmak istiyorum sizlere. Venüsle Kuzey Ay Düğümü Borcunuzun 17 derecesine kavuşacak. Burada e, kendinizin farkında olacağınız, kendi yeteneklerinizin, kendinizin değerinin farkında olacağınız bir etkileşim diyebilirim. E, Kendinizi olduğunuzdan her zamankinden daha güzel, daha yakışıklı, daha özgüvenli, daha kararlı, daha kendinden emin hissedebilirsiniz. Burada illaki bir ilişkiye ihtiyaç duymadığınızı kendi kendinize nasıl var olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Ki Kuzey Ay düğümü kadersel bir takım temalar getirecektir. Yine aynı günün akşamında Venus ile ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var yine. Burada özellikle manevi olarak, ruhani olarak çok farklı kafalar içerisinde olabilirsiniz. Yani... Belki okuduğunuz bir kitap, belki gittiğiniz bir seyahat sizin e, hayata bakışınızı değiştirebilir olumlu manada. Ve gerçekten kendi gücünüzü hissedebilirsiniz. Oldukça güzel bir etkileşim ve oldukça güzel bir gün. 18 Temmuz gününü özellikle siz sevgili yengeç adına değerlendirmekte fayda görüyorum. Bir diğer e, zor enerjili gün ise 22 Temmuz günü. Bugün de yine ikili ilişkilerde e, çok da fazla e, restleşmemeye, çok da fazla ilişkilemeye, Karar vermemeye, acele etmemeye dikkat etmekte fayda var. Çünkü Pluto burada ciddi bir yapılanmayı getirmeye çalışıyor. Ee, artık bazı şeylerin sanki son raddesine gelmişsiniz ve karar evresindesiniz. Artık bunlar yavaş yavaş bu acılarla beraber tetikleniyor gibi 7. ev ile alakalı konular artık sizi fazlasıyla zorluyor olacağı benziyor sevgili yengeçler. Ve e, bu gündemlerin biraz daha artık yön değiştirdiği 23 Temmuz'la beraber Güneş Aslan Burcu'na geçiyor ve Artık e, Temmuz ayının son haftasının gündemi parasal mevzular kaynaklarınız, gelirleriniz, manevi kaynaklarınız ve kendinizi yetiştirmek üzerine olacaktır. E, bu zorlayıcı enerjiler, bu yoğun enerjiler biraz daha e, hafifliyor diyebilirim. E, 25 Temmuz e, oldukça güzel bir gün. 26 Temmuz, 27 Temmuz keza aynı şekilde maddi olarak e, kalıcı bir takım kazançlar, kalıcı bir takım adımlar atmak adına 25, 26, 27 Temmuz Oldukça şanslı gözükmekte sevgili yengeçler. Ve 28 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla artık parasal konularda Temmuz ayının son haftasında <gülüyor> şaha kalkıyorsunuz diyebiliriz. O zorlayıcı etkilerden sonra... Kendinizi gerçekten bulduğunuz belki o zorlu etkileri yaşamanız gerekiyordu bunun için. Belki hep başkasından bekliyordunuz hem maddi hem manevi bazı fedakarlıklar ama kendi kaynaklarınızın, kendi değerinizin, kendi farkındalığınızın artmasıyla beraber sanki size bir maddi manevi akış geliyor diyebilirim yani. Ve kendi gücünüzü buluyorsunuz ve kendinizi her zamankinden daha iyi hissediyorsunuz. 30 Temmuz günde son olarak dikkat etmekte fayda var. 30 Temmuz günü akşam saatlerine kadar Maddi konularda çok fazla ee, özellikle harcamalar konusunda ani beklenmedik teknolojik yatırımlar yapmamaya gayret gösterelim. Ama akşam saatlerinde ve 31 Temmuz'da kapsayan süreçte yine maddi olarak destekleneceğiniz ve belki de bu destekle beraber bir yurt dışı seyahati, kendinize bir eğitim, bir seyahat hediye edebileceğiniz güzel etkileşimler söz konusu ee, sevgili yengeçler. Evet Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi. Şimdi e, kısaca bu tutulmalar sizi nasıl etkiliyor bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle e, şöyle bir ön bilgi vermek istiyorum. E, ay tutulması dolunay yani ay ile güneşin karşıt açı yapması. Güneş tutulması ise Yeni ayları temsil ediyor. Dolayısıyla her dolunay yani her ay tutulması her güneş tutulmasına göre daha zorlayıcı olur. Ancak tabi ki bu çok genel bir tabir. Burada özellikle e, güneş tutulmasının ve ay tutulmasının almış olduğu açılar dönem. Şimdi 2 Temmuz'da burcunuzda meydana gelecek olan güneş tutulmasının açıları daha iyicil, daha güzel, daha olumlu. Ancak e, 7. elinizde gerçekleşecek olan 17 Temmuz'da e, Oğlak Burcu'nun 24 derecesine gerçekleşecek olan tutulma ise... Biraz daha zor açılarla beraber gerçekleşiyor sevgili yengeçler. 2 Temmuz'da meydana gelen güneş tutulması ile beraber özellikle 5 derece ve 15 derece arasında gezegeni bulunan yengeçler daha çok dikkat etmeli bu yoruma. Bu tutulmayla beraber kendi kişiliğiniz, kendi fiziksel görünümünüz, kendi karakteriniz, kendinize dair her şey, her alanda bir farkındalık, bir uyanış yaşayacaksınız. Yani kendinizi geliştirmek adına, ilişkilerdeki rolünüz adına, kendi istekleriniz, kendi hedefleriniz adına yeni bir farkındalık geliştirebileceğiniz bir tutulma olarak gözükmekte. Ve artık sanki kendinize daha çok yatırım yapma ihtiyacı ve e, durumu içerisinde olacaksınız önümüzdeki 6 ay yani 2019'un sonuna kadar sevgili engeçler. Burada kendinizle alakalı her türlü yatırımı yapabileceğiniz bir artık kafa yapısına gireceksiniz diye tahmin ediyorum ben. Ancak e, 17 Temmuz'da meydana gelen Oğlak Burcu'nun 23-24 derecesine meydana gelen tutulmayla beraber biraz e, 14 Temmuz'dan e, 17 Temmuz'a kadar zorlayıcı enerjiler içerisinde olacaksınız. Ancak bu tutulmayla beraber belki karşınızdaki partnerin, karşınızdaki orta e, bazı açık düşmanlıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Bazı... E, hiç beklemediğiniz tavırlarla, tutumlarla, hiç beklemediğiniz hamlelerle karşılaşabilirsiniz ve bu karşılaşma duygusal olarak sizi bazı kararlara, bazı sonlanmalara teşvik edebilir. Burada özellikle e, alacağınız bu kararların her ne kadar sizi bu bir haftalık süreç içerisinde e, yıkacak seviyede çok etkilesse de, Esasında kendinize yatırım yapmanız açısından nasıl tetiklediğini de önümüzdeki 6 ay boyunca gözlemliyor olacaksınız. Ve burada eğer bitmesi gereken bir ilişki varsa, bitmesi gereken bir ortaklık varsa bunu da bitirmekten çok geri durmaya gerek yok bence. Çünkü özellikle 2019 yılının genel teması sizin ilişkilerde yapmış olduğunuz fedakarlıkları yüzünüze veriyor. Çarpıyor diyeyim tabiri caizse. E, bu nedenle kendi kişiliğiniz o ilişkideki kendi isteklerinizi ne kadar yerine getirebiliyorsunuz? O ilişkide ne kadar varsınız? O ilişki sizin gelecek hayallerinize ne kadar hizmet ediyor? Bunları belki şu ana kadar e, sorgulamadınız ancak 2019 yılı size bu sorgulamaları artık yaptırıyor sevgili yengeçler. Eğer ilişkide yeni bir boyut e, yeni bir sürüm getiremiyorsanız güncelleyemiyorsanız ilişkiyi o ilişkiyi sonlandırmak daha evla olacağı benziyor kadersel olarak bu, bu yöne doğru evriliyor gibi gözükmektesiniz. Tabii ki bu illaki bir bitiş değildir ama e, ilişkinin eski birçokları. E, yani boyutunun değişmesi eski konumunun değişmesi sürümünün güncellenmesi bile onun aslında bittiğini gösterir sembolik olarak dolayısıyla siz kafanızda artık bazı şeylerin kararını veriyorsunuz bazı şeyleri bitiriyorsunuz ya bu ilişkiyi güncelleyeceksiniz ya bu ilişkiyi bitirme kararı vereceksiniz ki kendinizin istekleri o ilişkide ne kadar yer kaplıyor. Buna göre vereceksiniz bu kararı. Dolayısıyla biraz zorlayıcı olabilir. Bazı beklenmedik düşmanlıklar, bazı beklenmedik dedikodularla da karşılaşabilirsiniz. Gizli saklı işlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle biraz Temmuz ayının ortaları zorlayıcı geçebilir. Ancak her ne şekilde zor geçerse geçsin sizin kendi değerinizi ortaya çıkarmanızı sağlayacak bir olaydır bu her ne olay yaşayacaksanız bu döngü içerisinde dolayısıyla bu açıdan değerlendirirseniz olaya biraz daha e, objektif bakabilirsiniz diye düşünmekteyim evet temmuz ayı gündemi bu şekilde sevgili yengeçler dediğim gibi özellikle bütün yengeç borçlarını e, anlatıyorum ancak dereceleri de veriyorum dereceleri önemserseniz daha e, güzel olacaktır burada özellikle ve e, tabii ki kişisel haritanız Kişisel haritanızın detaylı analizi özel olarak kendi doğum haritanıza özel olarak yapılmaktadır. Burada sadece yükselen yengeçlere göre vermiş olduğum bazı genel ifadeler söz konusu. Umarım video faydalı olur ve güzel bir Temmuz ayı geçirirsiniz. Oldukça ilginç bir Temmuz ayı geçirece geçireceğe benziyoruz bütün burçlar adına. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.